Merhabalar. 17 Mayıs Ankara yarış programıyla bir aradayız. Birkaç gün ara verdik. İyi geldi, dinlendik. Umarım size de iyi gelmiştir. Orta zorlukta bir yarış programı var yarın Ankara'da. Tek altılı var. Ben direkt eee altılı ganyan itibarıyla yorumlarımı başlayım isterseniz. Vallahi e, ilk ayağa zor bir koşu koymuşlar. Aslında hani Söyleyeceğim ilk 2 at yeterli gibi duruyor ama gene sanki hani at yazılsa faydalı gibi. Bir de e, tabi gece yağmur yağar mı? E, yarış ba yarışlar başlayana kadar pist ne olur? Ne gider? Tabi şu an için kestirmek zor ama yurdun genelinde bir yağış söz konusu. Ben sıralamamı vereyim arkadaşlar. Zaten e, büyük ihtimalle çimci atlar kumadan önerse çıkacaklar. Şablon belki biraz büyük ama e, kendi teknenizde var. Bir tane e, Tekim olacak. Sağlam bir tekim var. Ee, diğer yerlerde böyle 2 at, 3 at, 5 at yazdık maalesef yazmak zorunda kaldık. Ee, ben isterseniz yorumlarıma geçeyim arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizler Maydin. 1900 için yarışta. Valla nasıl böyle koşuyor inanın hiçbir şekilde anlayamadım. Bir 8 numara Taylı Ola var. Bu mecbur ilk atımız olacak Ahmet Çelik'te. Uzun'da da koşuyor. Daha sonra ee, Murat Sancal var bizim. Türk yani Amerika'da antrenörlük yapıyor. Onun yetiştirdiği ve Türkiye'ye gönderdiği 6 numara Sancal var. Artık e, daha hazır. Valla çim de olsa kum da olsa herhalde en şanslı bu gibi gözüküyor. Ama mecbur e, çim de olursa ikinci sıradan verdim ben. Daha sonra at yazacaksak 1 numara Amandero. Bu da hem çim hem kumu koşuyor. E, arkasından 7 numara Sılgır Pilot. Ve son olarak 4 e, numara Molto Allegro diyeceğim ben. Valla 2 numara çiçek ablası. Ben üstündeki jokerden dolayı pas geçtim ama tutan arkadaşlar varsa yazsın. Birinci koşudaki sıralamam. 8, 6, 1, 7 ve 4 şeklinde. 3. koşu. Dördüncü koşuya geldiğimiz zaman 4 ve yukarı İngilizler şartlı 4300 çim yarışta. Arkadaşlar burada ister e, hani nasıl diyeyim, ister çim olsun ister kim olsun bana göre bir numara Servo Ayron e, Gökhan Kocako ile bu yarışı her arkayarda kazanır diyorum. Birkaç tane böyle hazır at var ama kuma dönerse zaten yani ciddi manada 3-4 tane at çıkabilir burada. E, o yüzden e, ben her şekilde riske girerim. Yani mesafe, pist her şey lehine diyorum. Ve 4. koşu da 1 numara Serviyorum bizim banko atımız olacak arkadaşlar. 5. koşuya geldik. 4 yaşlı araplar Handicap 16 1200 kum. Şimdi burada 7 numara bir uçan kardeş var arkadaşlar. Bu at bizim tabi ben bir uzundan kısaya döndüğü için pas geçmiştim ama valla yarım kan gibi. Sanki böyle İngiliz gibi sprint atıp geldim Demek ki bir şeyler var hatta. Şimdi mesafe biraz daha kısada, kısalmış. Yetiştirebilir mi? Çok emin değilim. Belki onun için çok da kolay bir yarış olabilir. Ancak bana göre bir tane rakip var. O da 6 numara demir adam. Artık hani kendi pistine gelmiş Ankara'ya. Hafif ıslakta olursa çıktığı gibi bitirebilir. Bana göre beşinci koşu arkadaşlar, e, yedi önde daha sonra altın numara yeterli. Valla ikili alacak, arkadaşlarıma da şiddetle tavsiye ederim diyorum ve altıncı koşuya geçiyorum. Arkadaşlar inanılmaz bir soğuk var. Yani böyle cam açık, üze, üzerime gömlek aldım. Valla burası 40 eli. Gündüz, gerçi çok böyle hani soğuk değildi belki ama hava kapalı olunca e, ciddi manada gece soğuk oluyor. Evet, 6. koşuya dönersek arkadaşlar, valla günün herhalde sonucu en merakla beklenen koşu burası olacak. burada Burayı da ben 3 at döndüğü daha sonra hepsi diyeceğim. Belki yani bir tane at hiç yazılmayabilir, 5 hani numarası Skyrunner ama belki hacım da yazılmayabilir, çok, kilosu çok ağır. Mehmet Akyavuz biniyor işte, yani Mehmet Akyavuz olmasa başka bir jok yoksa hiç kale almayacaktım ama Tabi mesafeyi de tutuyor. O yüzden e, bu ilk söyleyeceğim 3 atın haricinde yazılsa iyi gibi duruyor. İlk atım arkadaşlar burada e, bizim şampiyonumuza çarpılan 3 numara Tom Hagen var. Bence ideal mesafesine dönmüş. E, önlerde gitmesiyle ve güçlü yapısıyla yani eşkaliyle ilk yazılması gereken 3 numara Tom Hagen bana göre. Daha sonra e, Sprinter yapısıyla 4 numara No Name Hero ve seri stiliyle altın numara White Danger önde gibi duruyor. Dediğim gibi bu at yeterli gibi duruyor. Ama at yazacak arkadaşlarım. vallahi kapatmaya kadar gidebilir bana göre. Diyorum. Ve altıncı koştaki sıralamamı isterseniz tekrar edeyim. 3, 4, 6 önde. Daha sonra hepsi diyorum ben arkadaşlar. Yedinci koşuya geldik. 4 ve yukarı Araplar. Şart 3. 1900 çim yarışta. Ben burada 4 at çıkardım ama kuma dönerse herhalde yani iki tane at yeterli gibi duruyor. Ama biz normal şartlara göre sıralamamızı verelim. Ee, ilk atım arkadaşlar uygun kilosu ile 4 numara Caymazınoğlu. Bu her iki pistte de koşacaktır zaten. Ee, daha sonra 3 numara çakmakşa 2 numara Büyükkale ve son olarak 7 numara kanaran sanki yazılsa yeterli gibi duruyor. Özür dilerim. Ama dediğim gibi hani kanaran Kumda koşuyor ama yani yazılır mı onun takdirini sizlere bakacağım. <gülüyor> ama kuma dönerse 2 ile 4 arasında yarış geçer gibi diyorum. 7. koşuyu tekrar edeyim ben. 4, 3, 2 ve 7 şeklinde. 8. koşuya geldik. Şimdi e, burada da çok at yazacağız biz ama 3 yaşlı İngilizler şartlı 2, 1400 seçim. Tabi şartlı 2 değil. Bunu hemen hemen Hani nasıl diyeyim Maiden gibi ya da satış koşusu gibi değerlendirebiliriz. Son koşunda güzel sürprize zaten 2 e, numara tunan Gamer var. Ama hani bu sefer çok emin olamadım çünkü e, ben, çim, ağırda yapacağına eminim ama hani kuma dönerse o yüzden belki hiç şansı olmayacak çıkartabilirler. Çok böyle e, bir tane de takip ettiğim mesela e, şey var. E, Ekürler var. 3 numara Blue Inferno. Bu tabi şimdi koşmayacak gibi ama kuma dönerse gerçek anlamda şanslı gibi gözüküyor. Böyle e, sürprize hafif sürprize e, açık gibi gördüğüm bu koştu arkadaşlar. Ben 1'den 7'ye kadar yazılması e, taraftarıyım. Dediğim gibi hani e, pist e, net bir şekilde bilebilseydik gerçekten çok daha rahat bir e, değerlendirme yapabilirdik ama ikinci e, ayetteki e, bankomuzla ee, bir de üçüncü ayaktaki e, hani iki hatta birini tercih ederseniz gene hafif böyle makul bir seviyeye düşebilir diyorum Ve e, hafta içi yapmayacağız demiştik ama tabi bazı talepler oldu. Çok değerli büyüğüm, abim, e, balıkçılar kralı e, Erol abim var İstanbul'da, Sarıyer'de. Onun hatırına bu videoyu çektim. Tabi sizlerin de hatırı var ama o gerçekten çok saygı duyulası bir büyüğümüz. İnşallah İstanbul'da kısmet olursa, Gazi'de böyle bir araya gelirsek bir video çekip orada buluştuğumuz arkadaşlarla kanalda da yayınlamak evet. isterim diyorum. Tekrardan Erol abime ve sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.